Öğren izleyenler Türkiye'nin taraftan haber bülteniyle karşınızdayız. Deniz Ömer Tarık Yılmaz'la tarikhaber.com'un haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 23.39'a kadar bu ekranlarda gün önleşken gelişmeleri için paylaşacağız benim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanalımızda şöyle bir hatırlatacak olursak. Ellam Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber. Instagram ve Tarık Haber TV, RedOt Yılmaz, RedGridGroundType7308, YouTube Tarık Haber TV ve Kemal Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli izleyenler diğer sosyal görüntülü medya gruplarında da tanıtacak olursak. Bigolive'da yayındayız. Bigolive kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Okcanlı yayında yayındayız. canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler. Likede yayındayız. Like kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitch'te yayındayız. Değerli izleyenler, Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'dan ses odalarda yayınlayız. Değerli izleyenler, Twitter kanallarınıza bekleniyorsunuz. <gülüyor> 23.38'e kadar bu ekranlardayız değerli izleyenler Twitter'da bir sorun oldu hemen rica ediyoruz. Nonolay'da Non Nonolay non non kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Diyoruz. Ve <gülüyor> 23 e, 30 bize kadar dediğimiz gibi bu ekranlardayız ve bu ekranlardan sizlere tarafsız haber diye sunacağız değerli izleyenler. Bir haberimize geçiyoruz. Türkiye ABD hattında kritik görüşme yapıldı. Ankara'dan Net Suriye mesajı yayınlattı. Son dakika <gülüyor> haberine göre Türkiye-ABD attığında kritik görüşme yapıldı Ankara'dan net Suriye mesaj geldi. Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin ABD'ye Suriye'de gerekli tetkileri almakla kararlı olduğu bildirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Selat Önal. ABD'nin Birleşmiş Milletler, daimi temsilcisi Linda Thomas, Greenfield ile yaptığı telefon görüşmesinde terör örgüt pkk yPGye PYD konusunda Ekim 2019'da ABD ve Rusya Federasyonu ile var olan hüküm, hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini hatırlattı. İşte haberin detayları. Son dakika Türkiye'nin hattında kritik görüşme. Ankara'dan Net Suriye mesajı. Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne Suriye'de gerekli tedbirleri almakta kararlı olduğu bildirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, daimi temsilcisi Linda Tıbo-Masbre Enfeld ile yaptığı telefon görüşmesinde, terör örgütü PKK-YP ve PYD konusunda, Ekim 2019'da Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini hatırlattı. İşte haberin detayları. Son dakika haberi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thompson ve Enfield'a Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Hatay'ı ziyaret eden Thompson ve Enfile ile telefonda görüştü. Net mesaj. Görüşmede Daimi temsilci Cinci bulundu ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon gerçekleştirmesinden kaygı durduklarını belirtmesi üzerine ön aldı. PKK, YPG ve terör örgütünün sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, Türkiye'nin ulusal güvenliğine de varoluşsal tehdit teşkil ettiğini, Ekim 2019'da Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini bildirdi. Önal ayrıca bu Masbre Enfield'a son dönemde bu bölgeden Türkiye'ye yönelik terörist tehdidinin daha da arttığını, güvenlik güçlerini, sivilleri ve Türkiye'nin sınırları içinde hedef alan bu saldırılara ve bölücü gündemin ilerletilmesine Türkiye'nin kayıtsız kalmasının beklenemeyeceğini, Türkiye'nin hayati milli güvenlik çıkarlarını tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini ifade etti. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Köprüde korku dolu anlar. 5 Peş peşe bayıldılar. Erdoğan'ın sorduğu 10 soruya Kılıçdaroğlu'ndan yanın. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.38'e kadar. Değerli izleyenler, hem AK Parti hem CHP kaybetti. Bir parti oyunu %12 arttırdı. Değerli izleyenler, Konseca Mankeli yayınlandı. Kırtık ilde hem AK Parti hem CHP kaybetti. Bir neye bekliyor? Hem Siyasi Parti hem de araştırma şirketleri 2022 yılında anket çalışmalarını hızlandırdı. Son araştırmalara orci tarafından Aydın ve Denizle yapıldı. Vatandaşlara bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? sorusu yöneltildi. Araştırma sonucuna göre AK Parti ve CHP e, bir ilde oy kaybederken diğer partilerin oy dağılımı dikkat çekti. Haber. Haber. Güncel. Son seçim anketi yayınlandı. Kritik ilde hem AK Parti hem CHP oy kaybetti. Bir parti oyunu %12'den fazla artırdı. Son seçim anketi yayınlandı. Kritik ilde hem AK Parti hem CHP oy kaybetti. Bir parti oyunu %12'den fazla artırdı. Türkiye 2023 seçimlerini bekliyor. Hem siyasi partiler hem araştırma şirketleri 2022 yılında anket çalışmalarını hızlandırdı. Son araştırma OEC tarafından Aydın ve Denizli'de yapıldı. Vatandaşlara bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz, sorusu yöneltildi. Araştırma sonucuna göre AK Parti ve CHP bir ilde oy kaybederken diğer partilerin oy dağılımı dikkat çekti. 2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan seçimler Türkiye'de bir yıl öncesinden konuşulmaya başlandı. Çok sayıda araştırma şirketi hem Türkiye geneli hem de il bazında yeni çalışmalara yöneldi. O.R.C. Anket şirketi, Aydın ve Denizli'de bugün seçim olsa vatandaşın hangi partiye oy vereceğini araştırdı. Partilerin 2018 yılında aldığı oy oranlarıyla bugün alması beklenilen oy oranlarının karşılaştırılması çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Denizli 23-26 Mayıs'ta 1710 kişinin katıldığı ankette Denizli'de ilk sırayı ile AK Parti aldı. CHP %33 ile ikinci sırada, İYİ Parti %24-8 üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre 2018 seçimlerine kıyasla AK Parti %8,2 oy kaybederken CHP oyunu %2,2, İYİ Parti ise %8,3 artırdı. 25-27 Mayıs tarihlerinde 1825 kişinin katıldığı çalışmada ilk sırayı %32 bille CHP aldı. İYİ Parti yüzde 27.3 ile ikinci, AK Parti yüzde 7 ile üçüncü parti oldu. Aydın'da hem CHP hem AK Parti'nin bir önceki seçimlere göre oylarının düşmesi dikkat çekti. Bu ilde en büyük atılımı yüzde 12.5 ile İyi Parti yaptı. Diğer illerde son durum. Konya, geçtiğimiz günlerde 40 eli, Balıkesir, Çanakkale. Manisa ve Tekirdağ'daki oy dağılımının belirlenmesi amacıyla yapılan ankette vatandaşlara bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusunu yöneltmişti. Anket sonuçlarına göre, 4 ilde CDP birinci parti olarak gelirken, AK Parti de bir ilde önde görülmüştü. elinde Kırklareli. Kırklareli'nde yüzde %43 ile ilk sırada yer alırken, İYİ Parti %25 1 ile 2, AK Parti ise %24 ile 3. sırada yer aldı. Balıkesir'de birinci parti değişti. Önceki seçimde az bir farkla da olsa AK Parti'nin önde olduğu Balıkesir'de de ilk sırada yer alan CHP, yüzde 31,2 oy oranıyla dikkat çekti. İkinci sırada yer alan AK Parti yüzde 30,7, üçüncü sıradaki İYİ Parti ise yüzde 23,8 oy aldı. Çanakkale Yüzde 34,5 oy oranıyla Çanakkale'de ilk sırada CHP yer alırken, Ak Parti'nin oy oranı ise yüzde 26,4 olarak kayda geçti. Üçüncü sıradaki İyi Parti ise yüzde 24,1 aldı. Manisa. Bir önceki seçimde az bir farkla da olsa önde olan Ak Parti, Manisada yine birinci parti oldu. Yüzde 32,7 oy alan Ak Partiyi, yüzde 28,4 oyla CDP takip etti. Yine burada da üçüncü sırada yer alan İyi Parti ise yüzde 10. Tekirdağ'da ilk sırada yer alan parti yüzde %35 35.3 ile Cdp olurken AK Parti 27 ile ikinci, İYİ Parti ise 21 ile üçüncü sırada yer aldı. Ama böyle bir terim devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık 23-38'e kadar buradayız. Finalde nefes kesen maçta Süper Lig'e yükselen son takım yine belli oldu. Süper yükselen son takım İstanbul Spor oldu. Bandırma Spor finalde havlu attı. Nefes kesen maç sosyal medyada gündem oldu. En son takım İstanbulspor oldu. Bandırma Spor finalde havlu attı. Nefes kesen maç sosyal medyada gündem oldu. Süper lige yükselen son takım İstanbul Spor oldu. Bandırma Spor finalde havlu attı. Nefes kesen maç sosyal medyada gündem oldu. Ankara Gücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig yükselen 3. ve son takım belli oldu. Bandırma Spor İstanbulspor İstanbul Spor kozlarını Kocaeli Spor'un paylaştı. Normal sezonda rakibinin 2 puan önünde ligi 3. sırada bitiren Bandırma Spor yarı finalde evki el skoru elemişti. İstanbul Spor ise Erzurum sporu eleyerek finale çıkmıştı. İki takımın da varın yoğunu ortaya koyduğu müthiş mücadele 2-1 İstanbulspor İstanbul Spor üstünlüğüyle sonuçlandı ve İstanbul ekibi Süper Lig'e yükselen son takım oldu. İbrahim Yılmaz TFT 1. Lig'de sezonun finali nefes kesti. Playoff maçlarında finalde karşılaşan Bandırmaspor ile İstanbul Spor müsabakası izleyenleri adeta büyüledi. Final yolunda Eyüp'i sporu eleyen Bandırmaspor, Erzurum Spor eleyen İstanbul Spor ile karşı karşıya geldi. Ankara Gücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'in son biletini 2 birlik skorla İstanbul Spor kaptı. İstanbul Spor'un ardından Süper Lig'deki İstanbul takımı sayısı 8'e çıktı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Ümraniyespor, İstanbul Spor. Önümüzdeki sezon ilginç bir istatistik yaşanacak. Önümüzdeki sezon Süper Lig'deki İstanbul takımları. 36 maçının 25'i İstanbul'da oynayacak. En son bu olay 58 yıl önce gerçekleşmişti.şiktaş, Beşiktaş, Trabzonspor, Neyvolspor, Fenerbahçe, SK, Galatasaray, İstanbulspor, Kasımpaşa. İstanbulspor öne geçti. Yetin'in topu çizgiden çevirdi, sol kanattan ceza alanı içine bakarak bir orta kesti. İbrahim Yılmaz bomboş pozisyonda kafayı vurdu ve İstanbulspor'u finalde 1-0 öne geçirdi. 45-3 Tevar'a gitti, penaltıyı verdi. 45-3 Tevandırma spor atağında sağ kanattan ceza alanı içine orta yapıldı. Oğuzhan, Lokman'a dirseğiyle müdahalede bulundu. Var, hakem Halil Umut Meler'in e pozisyonu izlemelisin tavsiyesinde bulundu. Meler, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ken'in penaltıda hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi. 45 da bir penaltı daha. Dakikalar 45-6'yı gösterdiğinde Bandırma Sporlu Lokman ceza alanı içine doğru kullanılan serbest vuruşta rakibini düşürdü. Var yine Meler'e pozisyonu izlemelisin dedi. Meler, Vara gitti. Meler, pozisyonu izledi ve yine penaltıyı verdi. İbrahim Yılmaz topu ve Kaleci Böğhan'ı ters köşelere yolladı ve skor 2-1 oldu. Seneye Süper Lig'de bulunacak takımlar. Trabzon Spor. Fenerbahçe. Konya Spor. Başakşehir. Alanya, Beşiktaş, Antalya, Karagümrük, Adana Demir, Sivas, Kasımpaşa, Hatay, Galatasaray, Kayseri, Gaziantep, Bilecik, Ankara Bülten, Ümraniye, İstanbul. İstanbul Spor, 2004-2005'ten beri Süper Lig'den uzak. Ligin normal sezonunun dördüncü sırada tamamlayan İstanbul Spor. Bu finalde Büyükşehir belediye Erzurumspor ile final için karşı karşıya geldi. Deplasmandaki karşılaşmayı 4-2 kazanan İstanbulspor, evindeki ikinci maçta rakibine 1-0 yenilmesine rağmen adını finale yazdırdı. Süper Lig'de son olarak 2004-2005'te yer alan İstanbulspor, 23 sezon mücadele ettiği ligde 756 maça 237 galibiyet, 229 beraberlik ve 290 yenilgi yaşadı. 2004-2005 sezonunda 17. sırada yer alarak Süper Lig'den düşen İstanbulspor TFF 3. lige kadar geriledi. 5 sezon TFF 3. Lig'de mücadele eden İstanbulspor 2017-2018'de Spor Toto 1. lige kadar yükseldi. İstanbul temsilcisi 1967-1968 sezonunda Ziya Taner yönetiminde 1994-1995'te Kadri Aytaş idaresinde iki kez Süper Lig vizesi alırken, 1. Lig'de 1993-1994-2005-2006 ve geçen sezon olmak üzere 3 kez mücadele ettiği play-off'ta Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremedi. Royal Hastanesi Bandırmaspor tarihinde ilk peşindeydi. Royal Hastanesi Spor Toto 1. Lig'in normal sezonu 3. sırada bitirerek play-off oynama hakkı elde etti. Yarı finalde Espor'a ilk maçta 1-0 mağlup olan Royal Hastanesi revanş mücadelesinde rakibini 3-0 yenerek finale yükseldi Süper Lig tecrübesi bulunmayan Royal Hastanesi Bandırmaspor playoffta tarihinde ilk kez mücadele etme başarısı gösterdi finale kadar gelen Bandırmaspor Süper Lig'e yükselerek bu başarısını taçlandırmaya çalışacak Spor, 2015-2016 sezonu sonunda 1. lige yükseldi. Bir sonraki sezon 1. ligde 17. sırada yer alarak tekrar alt lige düşen Bandırmaspor 2019-2020'de yeniden 1. lig vizesi aldı. Son 2 sezonda 1. ligde yer alan Bandırmaspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı için yarıştı. Playoff'ta 27. finalı. İlk olarak 1978-1979 sezonunda uygulanan play-off sistemi bu yıl 27. kez oynanıyor. Play-off'ta daha önce 20 farklı takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konya Spor, Sakarya Spor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, Kayseri Spor, Malatya Spor, Mersin İdman Yurdu, Ordu Spor, Şeker Spor ve Zeytinburnu da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu. 1993-1994 sezonundaki play-off mücadelesi sonunda Adana Demirspor ve Antalya Spor olmak üzere iki takım birden Süper Lig vizesi almıştı. Kocaeli, play-off finaline ev sahipliği yapan 8. Yıl. Toto 1. Lig finalinin oynanacağı kocaeli finale ev sahipliği yapacak 8 el oldu Ankara'da 8 kez oynanan playoff finalini İstanbul 6 Antalya 4 Konya 3 Eskişehir ve İzmir 2 şer. Bursa ise bir kez ev sahipliği yapmıştı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23 38'e kadar bu ekranlardayız değerliyen yani. Her saniyesi kamerada aynı halden 3 kişiyi acımadan böyle vurdu değerli izleyenler. Arazi anlaşmazlığı 3 kişiyi acımadan böyle vurdu. Her saniyesi kameraya yansıdı. Ankara'nın Pazları ilçesinde Ahmet'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada aynı aileden 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Ahmet'in ateşi açtığı anlar. üç kişiyi acımadan böyle vurdu her saniyesi kamerada Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Ahmette arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada aynı aileden üç kişi tabancayla vurarak yaraladı Ahmet ateş açtığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi olay saat 15.00 sıralarında Oymaç mahallesinde meydana geldi Ahmet T. ile Ela ve Ela arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı Acımadan ateş açtı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine at, üzerindeki tabancayla aynı aileden İHA, Ela ve HHA'yı bacaklarından vurdu. Yaralılar, İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince pazarı Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Ahmet T. ise jandarmaya teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet ateş açtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-38'e kadar konseri iptal edilen Mosso'nun yerine sahne alacak eleştirilere yanıt verdi. Hayatım boyunca dedim. Melek Mosso'nun yerine Isparta'da konser verecek olan Işın Karaca'nın eleştirilere yanıt geldi. Isparta'da iptal edilen Melek Mosso konserinin ardından Fundalar ve Derya Ududa sahneye çıkmayacaklarını duyurmuştu. Yaşananların ardından festivalin programına dahil olan Işın Karaca gelen eleştirilere yanıt verdi. Karaca hayatım boyunca bu toprakların insanlar için şarkı söyledi ve devam edeceğim dedi. Melek Muslunun yerine Isparta'da konser verecek olan Işın Karaca'dan eleştirilere yanıt. Isparta'da iptal edilen Melek Mosto konserinin ardından Funda Arar ve Derya da sahneye çıkmayacaklarını duyurmuştur. Yaşananların ardından festivalin programına dahil olan Işın Karaca, gelen eleştirilere yanıt verdi. Karaca, hayatın boyunca bu toprakların insanları için şarkı söyledim ve devam edeceğim dedi. Işın Karaca, Özgün ve Ceyda Güvenci ile birlikte İzmir'de bulunan bir özel eğitim merkezinin açılışına katılarak kurdele kesti. Isparta Gül Festivali'nde Melek Mossor, Funda Arar ve Derya Uluğun yerlerine niran insaldı. Seda Sayan ve Altay ile birlikte konser verecek olan Işım Karaca, eleştirilere yanıt verdi. Ben hayatım boyunca. Snob Magazine'in haberine göre, Karaca, ben hayatım boyunca bu toprakların insanlarına şarkı söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Bu kadar basit açıklamasını yaptı. Ne olmuştu? Şarkıcı Melek Mosto'nun Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gül Festivali'nde konser vereceğini duyan İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı ortak açıklama yaparak inanç ve geleneklere uymadığı gerekçesiyle konsere tepki göstermişti. Festivalin ilk açıklanan programına göre Melek Mosto 3 Haziran, Derya Ulu 4 Haziran, Funda Arar ise 5 Haziran'da sahneye çıkacaktı. Yapılan açıklamalardan sonra ise Isparta Belediyesi, Festival programında değişiklik yaparak Mosto konserini iptal etmişti. Bomba yanı. Arar ve Ulu'dan destek gelmişti. Konseri iptal edilen Melek Mosto'nun ardından Funda Arar ve Derya da açıklama yaparak Isparta'da düzenleyecek olan konserlerine çıkmayacaklarını duyurmuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 23.38'e kadar değerli izleyenler. Yayıncı kuruluş sonunda belli oldu. Görenler şok yok. Son dakika yayıncı kuruluş sonunda belli oldu. Parayı görenler şok oluyor. Son dakika haberleri Süper Lig'de meraklandırmıştı aylardır süren bu bilmece sonunda sona erdi mevcut yayıncı kuruluşla birlikte yarışan şirketlerden birine verilecek olan yayın hakları artık netleşti mevcut yayıncı kuruluş ve sports ile 2 milyar 50 milyon TL üzerinden iki yıllık anlaşma sağlandı son dakika haberleri klüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu TFF yayın ihalesi için ve sports'la iki yıllık anlaşma sağladı yayıncı kuruluşun yıllık süreçte ödeyeceği rakam belli oldu 2 yıllık anlaşma 2 milyar 50 milyon TL Ajanspor'un haberine göre Süper Lig'deki yayıncı konusu çözüme kavuştu Türkiye Futbol Federasyonu TFF ve kulüpler uzun süredir görüşme halinde olduğu mevcut yayıncı kuruluş ve sports ile iki yıllık anlaşma sağlandı kulüpler bir yıllık anlaşma istese de yayıncı kuruluş iki yıllık anlaşmada da diretti Yayıncı kurumuş Beyond Sports bu yıl 2 milyar 50 milyon TL ödeme yapacak, önümüzdeki yıl ise enflasyon artışı kadar ücretli artış olacak. Öngörülen artış ise %50 olarak konuşuldu. Murat Sancak isyan etti. Adana Demir Spor Başkanı Murat Sancak, yayın ihalesi 2 yıllık olacak. Beyond Sports anlaşıldı. Geçen yıldan TL olarak daha düşük bir rakam olacak dedi. Bu olayın ardından sosyal medyada taraftarlar şote oldu. Spor Toto'dan 500 milyon TL, bu sezon Süper Lig'in isim sponsoru olan Spor Toto ile önümüzdeki yıl içinde anlaşma sağlandı. Spor Toto, isim sponsorluğu için bu yıl 500 milyon TL ödeme yapacak. Fakat ikinci yıl için ise Spor Toto ile henüz anlaşma sağlanamadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.38'e kadar değerli izleyenler. Cenk transferi bitti bitiyor. Transfer için gün sayıyor. Cenk Tosun transferi bitti bitiyor. Beşiktaş'a dönmek için gün sayıyor. 2022-2023 gol kralı Cenk Tosun oldu. Beşiktaş Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazır. Nürcia Beyazlar Everton ile sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor. Özlem Adaşahin, Instagram hesabından Cenk Tosun'un fotoğrafını paylaştı. Yaptığı paylaşım, Beşiktaşlı taraflarla bir hayli heyecanlandırdı. İşte tüm detaylar. Stop. Stop, Beşiktaş. Cenk Tosun transferi bitti video. Beşiktaş'a dönmek için gün sayıyor. 2022-23 gol kralı Cenk Tosun. Cenk Tosun transferi bitti bitiyor. Beşiktaş'a dönmek için gün sayıyor. 2022-23 gol kralı Cenk Tosun. Beşiktaş Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah Beyazlılar Erton ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu ile yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor. Özlem Ada Şahin, Instagram hesabından Cenk Tosun'un fotoğrafını paylaştı. Yaptığı paylaşım Beşiktaşlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte tüm detaylar. Beşiktaş, Everton'a sattığı eski futbolcusu Cenk Tosun'u tekrar kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cenk de kendisine yapılan teklifi kabul etmeye yakın. 1 yıl Opsiyonlu 3 Yıllık Sözleşme Hukumun haberine göre, Siyah Beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Antep Spor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon euro bon servis bedeliyle Everton'a transfer oldu. 2020-2021 sezonunun ikinci yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki Forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı. Gol kralı 2022-23 Cenk Tosun, ünlü şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem A'da Şahin, Instagram hesabından Cenk Tosun'un fotoğrafını paylaştı. Şahin'in paylaştığı fotoğrafta, Cenk'in elinde gol kralı 2022-23 Cenk Tosun, Florida'ın, yükleniyor, yazılı bir çember yer aldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.38'e kadar değerli izleyenler yeşilçam'ın rambosu hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın rambosu sönmez yıkılmaz hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti. Yıkılmaz 70'li ve 80'li yıllarda çok sayıda filmde rol almıştı. Yeşil ve sonrasında da başrolle kadar yükselen Türk sinemasının rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz 72 yaşında vefat etti. Yıkılmaz'ın cenazesinin yarın teşvikiye camisinde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. 1. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.38'e kadar. Değerli izleyenler yani. Ve Güldür Güldür Show ekranlara böyle veda etti. Güldür Güldür Show ekibi sezona veda etti. son oyunda buluştular. Show TV'de 9 sezonlu ekranları olan Güldür Güldür Show ekibi yaz tatiline girdi. Son dönemlerde günüme dair skeçlere gündem olan Güldür Güldür oyuncuları sezonun son oyununu BKM'de sergiledi. Güldür Güldür Show ekibi sezonu veda etti. Son oyunda buluştular. Show TV'de 9 sezonun ekranlarda olan Güldür Güldür Show ekibi, yaz tatiline girdi. Son dönemlerde gündeme dair skeçleriyle gündem olan Güldür Güldür oyuncuları, sezonun son oyununu BKM'de sergiledi. Show TV ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show ekibi, sezonun son oyununu BKM tiyatroda gerçekleştirdi. Sezonun son seyircili çekimi sonrası kutlama yapan ekip en kısa zamanda seyirci ile yeniden kavuşmak için gün sayıyor. Onuncu sezonuyla ekranlarda olacak. Dokuz sezondur erişilmesi zor bir başarıya imza atan sahne önü ve sahne arkası tüm çalışanlar bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Güldür Güldür Show ekibi, yeni bölüm çekimlerini kısa bir ara vererek tatile çıkacak ve çok yakında ekranlara onuncu sezonuyla gelecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mahkumun sashası göğüs depotesiyle nefes kesti. Bu kadarı fazla değil mi? Ödül törenini cesur tarzıyla damga vurdu. Muhteşem 100 yıl oyuncusu sandım. Şeriat örneği Ölgün... bize kadar değerli izleyenler. Jorge Jesus konuştu, taraftarlar çıldırdı değerli izleyenler. Jorge Jesus konuştu, Fenerbahçe'ye taraftarlar çıldırdı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ilk hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu belirtti. Portekizli teknik adam ayrıca çok mutlu olduğunu ve tutkunun çok fazla olduğunu bir kulüpte çalışacağını söyledi. Bu sözlerin ardından Fenerbahçe taraftarlar adeta sevinçlerinin çığlıkına döndü. Jorge Jesus konuştu. Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Zorgesus, hedeflerinin ilk şampiyonluğu olduğunu belirtti. Kortekizli teknik adam ayrıca çok mutlu olduğunu ve tutkunun çok fazla olduğu bir kulüpte çalışacağını söyledi. Bu sözlerin ardından Fenerbahçeli taraftarlar adeta sevinçten çılgına döndü. Fenerbahçe'nin Kortekizli teknik direktörü Zor Gecesus, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İlk sözleri, Fenerbahçe tutkudur. Yaşa Fenerbahçe olan tecrübeli teknik direktör, Fenerbahçe taraftarından binlerce mesaj aldı. Fenerbahçe tutkudur. Ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz. Yaşa Fenerbahçe dedi. Tutkunun çok fazla olduğu bir camianın parçası olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Cesus, ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız. Ben ve Ekibimde işimizde çok tutkulu insanlarız. Çok mutluyum diye konuştu. İlk hedefimiz lig şampiyonluğu. Fenerbahçe ile ilk hedefinin lig şampiyonluğu, ardından şampiyonlar liginde gruplara kalmak olduğunu ifade eden Jorge Gecesus, ilk hedefimiz lig şampiyonluğunu kazanmak. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. İlk hedefimiz bu. İkinci hedefimiz de şampiyonlar liginde gruplara kalmak. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz şeklinde konuştu. Deneyimli teknik adamın taraftalara mesajı ise umarım alacağınız galibiyetler ve oyun kalitemiz ile taraftarlarımızı mutlu edebiliriz oldu Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yılmaz Buraldan Jorge Jesus için olay iddia. Ana haber bülterimiz devam ediyor yaklaşık 23.38'e kadar değerli izleyenler. Geldi. Önemli bir müttefik ve dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye mesajı yayınlandığı endişelerini ok oturup konuşmalıyız dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'nin ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda dile getirdiği endişelerinin oturup konuşulması gerektiğini ve şu anda da bunu yaptıklarını belirtti. Yakın zamanda Stokholm, Helsinki ve Ankara'dan üst düzey yetkileri bir araya getirecekler ifade edene. Stokholm Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye mesajı. Endişelerini oturup konuşmalıyız. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda dile getirdiği endişelerin oturup konuşulması gerektiğini ve şu anda da bunu yaptıklarını belirtti. Yakın zamanda Stoltenberg, Helsinki ve Ankara'dan üst düzey yetkilileri bir araya getireceklerini ifade eden Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı. Stoltenberg, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Biden hem Ukrayna'da devam eden savaşı hem de ay sonunda Madrid'de yapılacak NATO zirvesini ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun daha az etkili olmasını istedi ve Ukrayna'yı işgal etti. Ancak doğu kanadında daha çok NATO'nun daha da genişlemesi kapsamında son olarak İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunda bulunduğunu satarak Türkiye'nin bu konudaki duruşunu değerlendirdi. Stoltenberg, Helsinki ve Ankara'dan yetkilileri bir araya getireceğiz. Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Stoltenberg, şunları söyledi. Bir NATO müttefiki olan Türkiye, bazı endişelerini dile getirdiğinde biz her zaman NATO içinde bunu oturup konuşup, bir ortak yol bulmalıyız. Şu anda da tam olarak bunu yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşuyoruz. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya ile de konuşuyoruz. Yakın zamanda Stoccolm, Helsinki ve Ankara'dan üst düzey yetkilileri bir araya getireceğiz. Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik konusunda önemli katkıları olduğuna, Irak ve Suriye gibi ülkelerle komşuluğu dolayısıyla coğrafi açıdan da önem taşıdığına işaret ederek, DH ile mücadelede Türkiye'nin kilit bir rolü vardı. Aynı zamanda Karadeniz'de de Rusya ile yakın ve önemli bir konumda. Bu nedenle de Türkiye ile oturum konuşup, Doğru yolu bulmalıyız değerlendirmesinde bulundu. Tüm NATO üyeleriyle olduğu gibide de Türkiye'nin itirazını konuştuklarını bildiren Stoltenberg, bu konunun asıl muhataplarının İsveç ve Finlandiya olduğunu kaydetti. Ukrayna için uzun zamana eğilmiş bir savaşa hazır olmalıyız uyarısı. Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın gidişatına ilişkin savaşları doğaları itibarıyla tahmin edilemezdir. Bu nedenle de uzun zamana yayılmış bir savaşa hazır olmalıyız şeklindeki görüşünü dile getirdi. Ukrayna'nın savaşta ağır bedeller ödediğine işaret eden Stoltenberg, savaş müzakerelerine ilişkin Ukrayna'nın hangi şartları kabul edip etmeyeceğine biz karar vereyiz dedi. Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği savunma desteğinin de sahada büyük bir fark yarattığına dikkati çekerek, NATO'nun sorumluluğu Ukrayna'nın kendini savunmasını sağlamaktır. Aynı zamanda NATO'nun sorumluluğu, Yerginliğin tırmanmasını engellemektir. NATO'nun müdahil olacağı bir savaş daha da yıkıcı olur bu nedenle de bundan kaçınıyoruz diye konuştu. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. NATO üyeliği gündemdeydi. Ülke karıştı. Bir yanda başbakandan istifa resti, diğer yanda hükümete şantaj. İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler. Ağlatacağız. Erdoğan'ın sözleri sonrası bomba yorup, erken seçim kapıya dayandı. En çok arana... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık 23.38'e kadar sizlerleyiz. Bugünün videosunda bugün e, sınıfta dehşet anları yaşanıp panikle sığınacak yer aradılar. İçinde 6,1 büyüklüğünde depreme sınıfta yakalandılar. 4 ölü 14 yaralı. Çin'in Sichuan Eyaleti'nde meydana gelen deprem, okulda eğitim gören öğrencilerin büyük korku yaşamasına neden oldu. Deprem şiddetinin 6,1 olarak ölçüldüğü eyalette 4 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralı olarak kurtulabildi. Ders esnasında depreme yakalanan çocukların panik anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çin'in Sichuan Eyaleti'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında ders işlenen okullarda ise korku dolu anlar yaşandı. Çocuklar sarsıntıyı fark ettikleri anda sığınacak yer aramaya başladı. Yaşanan sarsıntının şiddeti ise anbean an güvenlik kamerasıyla kayda alındı. Panikle sıraların altına saklandılar. Deprem sonrasında incelenen görüntülerde çocukların korkuyla önce sıralarının altına girdikleri daha sonra da ellerini başlarına koyarak hızlıca sınıftan çıktıları görüldü. Panik anlarında öğretmenlerin soğukkanlı şekilde öğrencilerini yönlendirerek hayatlarını kurtarmaları ise takdir topladı. Korkunç olayda dört kişi hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise depremden yaralı olarak kurtulabildiği öğrenildi. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Ülke karıştı, NATO üyeliği gündemdeydi. Bir yanda da başbakandan istifa resti geldi. Diğer yandan hükümete şantaj NATO üyeliği gündemdeydi. Ülke karıştı. Bir yanda başbakandan istifa resti, diğer yanda hükmete şantaj. NATO üyeliği gündemdeydi. Ülke karıştı. Bir yanda... NATO üyeliğine Türkiye'nin sıcak bakmadığı İsveç'te birbiri ardına önemli gelişmeler yaşandı. Ülkenin başbakanı, Adalet ve İçişleri Bakanı hakkında verilen gen soru mecliste kabul edilirse istifa edeceğini açıkladı. Türkiye'nin, terör örgütlerine desteği nedeniyle tepki gösterdiği ve üyelik için önce kaygılarının giderilip somut adım atılmasını beklediği İsveç'te, NATO ve Türkiye konusunda da dikkat çeken gelişmeler oldu. Bir milletvekili, hükümete şantaj yapıp Türkiye ile anlaşmamalarını istedi. NATO'ya üyelik başvurusu yapan ancak Türkiye'nin terör desteği sebebiyle olumlu yaklaşmadığı ve öncelikle kaygılarının giderilip somut adımların atılmasını beklediği İsveç'te dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İsveç'te suç örgütü çetelerinin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle mecliste bulunan sağ partiler, Adalet ve İçişleri Bakanı Bakanı Morgan Johansson hakkında gen soru önergesi verdi. Kabul edilirse istifa edeceğini açıkladı. Önergeye sinirlenen İsveç Başbakanı Magdalene Andeson, mecliste düzenlediği basın toplantısında, Johansson hakkında verilen gen sorunun kabul edilmesi durumunda istifa edeceğini söyledi. Yayın sorunun arkasında olanları not ettiğini aktaran Andersson, hükmetim ve ben, tamamen toplumsal sorunlara odaklanıyoruz. İsveç'in artan suçlarla ilgili büyük bir sorunu var. Ortaya çıkan paralel yapılar ve şiddetin İsveç'in bir parçası. İsveç'te parlamento seçimlerine 3 ay kaldığına işaret eden Andersson, Çevrelerinde savaş bulunurken ülkeyi siyasi bir istikrarsızlığa itmenin sorumsuzluk olduğunu belirtti. Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin, SD, sunduğu gen soru önerisine ana muhalefet Muhafazakar Parti ve Hristiyan Demokratlar Parti, DK ve Liberal Parti de destek veriyor. 12 Haziran'da mecliste ele alınması beklenen gen soru önerisini hazırlayan SD Milletvekili Henrik Linge, Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson'un suçla mücadelede yasaları sertleştirmediğini ve ülkenin çetelere teslim edildiğini savundu. Muhafazakar Partili milletvekili Tobias Witt, ise Johansson'un yalancı ve beceriksiz olduğunu öne sürerek önergeyi destekleyeceğini bildirdi. ÜYEPD ve DKK destekçisi bağımsız milletvekili Amina Kababa Mehdi, de devlet televizyonu sütunlu verdiği beyanatta Hükmete şantay yaparak Türkiye ile NATO konusunda anlaşmamalarını istedi. Kendisiyle YP ve PKK'ya destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya hükmetin sadık kalmasını isteyen Kakaba ve aksi takdirde iktidara desteğini keseceğini öne sürdü. Öte yandan polisin yayınladığı istatistiklere göre, Son 5 yılda suç örgütlerinin neden olduğu çatışmalar sonucunda ülkede her yıl ortalama 45 kişi ölürken bu yılın ilk 5 ayında silahlı saldırı sonucu katledilenlerin sayısı da 31 olarak kayıtlara geçti. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Zelenski. Bakanlık yurdu 300 milyon lira hibe müjdesi geliyor. Son dakika haberine göre bakanlıktan açıklama geldi. 300 milyon lira hibe müjdesi geldi. Son dakika haberine göre Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bakanlığımızla yürütülmekte olan kırsal kalkınma destekleri kapsamında modern basınçlı sulama sistemin projelerine 300 milyon TL hibe, çiftçilerimize hayırlı olsun ifadelerine yer verdi. Son dakika, bakanlıktan açıklama geldi. 300 milyon lira hibe müjdesi. Son dakika haberine göre, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bakanlığımızca yürütülmekte olan kırsal kakınma destekleri kapsamında, modern basınçlı sulama sistemi projelerine 300 milyon TL hibe, çiftçilerimize hayırlı olsun ifadelerine yer verildi. Son dakika, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bireysel modern sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 300 milyon liralık hibe desteğini çiftçilere tahsis etti. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulunuldu. Kimler faydalanabilecek? Bakanlıkça yürütülen kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında, bireysel modern basınçlı sulama sistemi projelerine %50 hibe desteği... Sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi, lineer veya center pivot sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi, güneş enerjili sulama sistemi, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji, sistemleri, akıllı sulama sistemlerini, içeren projeleri için gibi desteğinden yararlanabildiği anı ısatıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı. 2007 yılından itibaren uygulanan bireysel modern basınçlı sulama sistemi projeleri kapsamında, 2017-2021 yılları arasında 3,95 milyon dekar alanı kapsayan, 42.531 projeye toplam 901,16 milyon lira ibe desteği sağlanmıştır. Çiftçilerimizin bireysel tarla içi modern sulama sistemlerine geçişi, hem su tasarrufu hem de birim alanda verim artışı sağlamaktadır. 2022 için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 300 milyon TL hibe desteği çiftçilerimize tahsis edilmiştir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tüm zamanların en yüksek kapanışı geldi. Emekli maaşlarında Temmuz'da çifte zam beklentisi, 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'un haber bilgilerinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'un beklenmişsinizde yer alan reklamları da tuttularak bize destekleyebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle iyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.